Bugün 23 Kasım 2021 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Venüs'te karşıt, Akrep Burcu'ndaki Mars'la üçgen açı yapacak. Duygusal beklentilerimizin artacağı sabah saatlerinde yakınlarımızdan daha fazla ilgi bekleyebiliriz. Bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir ve duygusal tepkiler verebiliriz. Sezgilerimiz ve empati gücümüz, görünenin ardındakini hissetmemizi sağlayabilir ve saklanan bazı sırları da keşfedebiliriz. Ruhsal, zihinsel ve bedensel arınma, terapi, şifa çalışmaları için de uygun bir gündeyiz. Öğle saatlerinde ev, aile alanlarındaki işlere odaklanıp, ihtiyaç belirleme, alışveriş, fatura ve ödemelerle ilgilenmemiz mümkün. Ailevi işlerde ihmal ettiğimiz kişileri arayıp, ihtiyaçları ile ilgilenebilir, anlaşmazlıklara çözüm bulabiliriz. Akşam saatlerinde yengeç burcundaki ay balık burcundaki Neptün'e üçgen açı yapacak. Hayal gücümüz ve sanatsal ilhamımız yükselirken ruhsal derinleşme, maneviyat, sanatsal etkinliklere akşam saatlerinde zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.